Herkese yeni bir videodan merhaba mavi kadın izleyicileri bu videoda sizlere işinize yarayabilecek 5 whatsapp tüyosundan bahsedeceğim bu tüyolar internette en çok aratılan whatsappta birinin beni engellediğini nasıl anlarım karşıdakinin mavi tiki kapalıysa bile mesaj okuduğunu nasıl fark ederim gibi soruların yanıtı olacak çok vakit kaybetmeden videoya geçmek istiyorum. Şimdi ekran kaydımı başlattım. İlk konumuz Whatsapp'ta birinin sizi engellediğini nasıl anlarsınız? Tabii ki profil fotoğrafı gözükmeyebilir, hakkında kısmı gözükmeyebilir, son görmesi gözükmeyebilir ama bunların hepsini aslında Whatsapp'ta ayarlardan da gizlemiş olabilir. O yüzden birinin sizi engellediğini anlamanızın en kesin yolu şu. Şimdi candan beni bir engellemesini rica edeceğim. Hemen engelliyorum. Şu an engelledim tamam. ben seni. Şu anda Can beni engelledi. Ben bir WhatsApp grubu kuracağım arkadaşlar. Bu gruba Can'ı ve Doğu'yu ekleyeceğim. Şuraya da engell yazalım. Grubu oluştur diyorum. Grup oluştu. Kişilere indiğimde sadece Doğu var. Yani Can'ı gruba ekleyemiyorum. Bu da Can'ın beni engellediği anlamına geliyor. Peki Can, normalde mavi tikin açık mı? Açık. Açık bir kapatır mısın? Nereden kapanıyor? Ayarlar, hesap, gizlilik. years later. Can'a mesaj atıyorum. Şimdi Can'a yazıyorum ki mesela. Merhaba Can. Oku mesajımı. Engellisin ama. Ay engelimi kaldır tabii <gülüyor> ki. Tamam şimdi Can'a mesaj atıyorum ben. Merhaba Can. Oku mesajımı. Gir yani WhatsApp'a. Girdim okudum şu an. Şimdi Can'ın mesajını okudum. Mavi tik olmadı. Çünkü okundu bilgisini kapattı. Ben buradan bir grup oluşturuyorum. Gruba Can'ı ekliyorum. Ve grupta sadece Can'la ben olacağız. Grubu açtım. Şimdi buraya yazıyorum ki Merhaba. Tabii Can merak edecek ne yazmış diye girecek bu gruba. Girdim. Şu anda mavi tik oldu çünkü Can'la ben varız sadece grupta ve buradan konuştuğunuz sürece de burası mavi tik olacaktır. Ama bir insanla tabii iki kişi gruptan konuşmak ne kadar mantıklı olur çok emin değilim o konuda. Şimdi ise aslında önceki videolardan birinde Instagram için bunu yapmıştık. WhatsApp'ta da mavi tik yapmadan karşınızdakinin mesajını okumayı göstereceğim. Şimdi ben de bir mavi tikimi açayım hemen çünkü benim yüzyıllardır kapalı. Açtım. Şimdi Can bana mesaj at. Hemen atıyorum. Attım. Tamam. Şimdi Can'ın mesajına ya bu şekilde bildirimden cevap verirsem yani şöyle şu anda mavi oldu mu? Hayır olmadı. Hayır olmadı. Şu an mesaj atıyorum Can'a. Şu anda oldu mu? Hayır olmadı. Bu şekilde bildirimden cevap verirseniz mavi olmamış olacaktır. Peki bir de şöyle bir şey yapalım. Sen bana Google'dan bulup uzun bir mesaj kopyalayıp yapıştırır mısın? Tabii yapıştır. Biraz fazla mı uzun oldu? Şimdi evet. Ben bu mesajı tamamen bildirimden göremiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. İnternet kapatacağız. İnternet kapattıktan sonra Can'ın attığı mesajı gireceğim. Baya da uzun bir mesaj atmış. Bu mesaja girdim. Şu anda internetim kapalı ve Can'ın mesajını okudum. Mavi oldu mu? Hayır olmadı. Olmadı. Peki şimdi. Şu an oldu mu? Hayır hala normal. Normal peki. Böyle de karşınızdaki böyle uzun bir mesaj attı ama siz bir süre sonra cevap vermek istiyorsunuz ama çok da merak ediyorsunuz. İnternetinizi kapatıp bu şekilde okursanız karşınızdakine mavi tik olduğu gözükmeyecektir. Şimdi arkadaşlar karşınızdaki size bir mesaj attı. Çok merak ediyorsunuz, okumak istiyorsunuz ama görüldü olsun istemiyorsunuz. Şimdi Can bana mesaj atacak ve son görülmemin değişip değişmediğini test edeceğiz. Yolladım ben sana mesaj. Şimdi canım mesajını bildirimden cevaplayacağım. Çevrimiçi gözüküyor muyum şu an? Hayır gözükmüyoruz. Son görülmende on çift sıfır. Tamam. Şu anda son görülmem değişti mi? Hala on çift sıfır. Eğer ki karşınızdakinin attığı mesajı bildirimden yanıtlarsanız son görülmeniz değişmeyecek. Bir sonraki özelliğimiz birbirimize sürekli Whatsapp'tan fotoğraf yollayabiliyoruz, video yollayabiliyoruz fakat bunların kalitesi düşüyor. Kalitesinin düşmemesi için şöyle bir yol izleyeceğiz. Ben buradan tekrar canlı olan mesajlara giriyorum, belgeye tıklıyorum. Belgeye geldikten sonra fotoğrafımı karşındaki kişiye belge olarak yolluyorum ve böylelikle de kalitesi düşmemiş oluyor. Son özelliğimiz ise şu, diyelim ki WhatsApp'ta bir gruba üyesiniz ve bu gruptan gelen fotoğraflar galerinizi dolduruyor. Cuma mesajları, işte aile fotoğrafları vesaire ve bunun olmasını istemiyorsunuz. İstediğiniz bir fotoğrafı indirebilmek istiyorsunuz. Bunun için öncelikle gruba açıyorum. Gruba açtıktan sonra buradan film rulasına kaydete tıklıyorum. Ve burada varsayılan açık her zaman ya da hiçbir zamanı seçiyorum. Zaten bende hiçbir zaman olarak geçerliymiş şu an. Bunu hiçbir zaman seçtiğinizde de gruptan gelen fotoğraflar sizin telefonunuza otomatik olarak inmeyecek. Kendi istediğinizi telefonunuza kaydedebileceksiniz. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz Instagram ve WhatsApp hileleri videolarının devam etmesini istiyorsanız Mavi Kadın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.